Asit ve bazların modern tanımı ilk kez burada resmini gördüğünüz Svante Arrhenius tarafından yapılmıştır. Svante Arrhenius 1903 yılında üçüncüsü verilen Nobel ödüllerinde kimya adalında ödülü almıştır. Arrhenius'un tanımına göre asit sulu bir çözeltiye konduğunda hidrojen protonu derişimini arttıran maddedir. Bu tanıma göre bazın tanımını da tahmin edebiliriz. Bazın da sulu çözeltide proton derişimini azaltan madde olduğunu düşünebiliriz. Ya da başka bir bakış açısıyla düşünecek olursak, bazın sulu çözeltiye konduğunda hidroksit derişimini artıran madde olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi birkaç örnek inceleyelim. Kuvvetli bir arheniyus asiti diğer asit tanımlarına göre de kuvvetli bir asittir. Hidroklorik asit kuvvetli bir arheniyum asidi olarak bilinir. Hatırlayalım. Hidroklorik asitte bir hidrojen bir de klor vardı. Bunu sulu bir çözeltiye koyduğumuzda kendiliğinden iyonlarını ayrışır. Burada yazdığım tepkime sağ tarafa doğru gerçekleşme eğiliminde. Klor hidrojenle kurmuş olduğu kovalent bağdaki elektronları alıyor ve hidrojeni elektronsuz bırakıyor. Yani hidrojen tepkimeden hidrojen protonu olarak çıkıyor. Klor da hidrojenin elektronunu aldığı için negatif yüklü hale geliyor. Bu iki iyon da sulu çözeltide, yani ikisi de suda çözünmüş halde bulunuyor. Bu tepkimeye baktığımızda açıkça görüyoruz ki, hidroklorik asit sulu bir çözeltiye koyduğumuzda hidrojen derişimini, yani proton derişimini arttırmış oluyoruz. Genelde bu tip tepkimelerin hep bu şekilde yazıldığını görürüz. Ancak burada oluşan hidrojen protonu sulu çözeltide öylece durmaz. Bu protonlar esasen su molekülleri yani H2O ile bağlantı kurar ve hidronyumu oluşturur. Aslında bu tepkimenin bu şekilde yazıldığını da görebilirsiniz. Suda çözülmüş hidroklorik asit artı sıvı haldeki su moleküllerimiz var. Bunlar pozitif yüke sahip olan hidronyum iyonu, yani H3O ve kloranyonu oluşturuyorlar. Bu tepkimenin ilkinden farkı şu. Burada hidrojen protonu su moleküleriyle bağ kurup hidronyum iyonu oluşturuyor. Bu tepkimede de klor elektronların hepsini alıyor ve hidrojeni elektronsuz bırakıyor. Daha sonra da bu hidrojen protonu su moleküleriyle bağ kurarak hidronyum iyonu oluşturuyor. Tanımda asidin hidrojen protonu derişimini artıran madde olduğunu yazmıştık. Bu tepkimeden de anlayabileceğiniz üzere asidin hidronyum iyonu derişimini artıran madde olduğunu da söyleyebiliriz. Arrhenius'un tanımına göre hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Peki, Arrhenius'un tanımına göre kuvvetli bir baz nasıl olur? İlk olarak sodyum hidroksiti kuvvetli bazlara örnek olarak verebiliriz. Gelin sodyum hidroksitin yapısını yakından inceleyelim. Sodyum hidroksitte hidrojene kovalent bağla bağlı bir oksijenimiz var. Bu oksijeninde 3 adet eşleşmemiş elektron çifti bulunuyor. Ve bu hidroksit kısmı negatif yüklü. Bir de bir şekilde bir yerlerde elektronunu kaybetmiş. Artı pozitif yüke sahip bir sodyum iyonumuz var. Ancak şunu biliyoruz. Sodyum burada bir elektronunu oksijen vererek kendini pozitif yüklü oksijeni de negatif yüklü hale getiriyor. Bu ikisi birbiriyle etkileşime giriyor ve iyonik bağ oluşturuyorlar. Özetle sodyum hidroksit iyonik bağla oluşturulmuş bir moleküldür. Burada sodyum pozitif yüke, hidroksit de negatif yüke sahip. İşte bu yükler bu iki iyonu birbirine yaklaştırıyor. Sodyum hidroksiti sulu bir çözeltiye koyduğumuzda pozitif yüklü sodyum iyonu ve negatif yüklü hidroksit anyonu olarak ayrışıyor. Oluşan bu iyonlar su içinde çözünmüş halde bulunuyor. Özetle sulu bir çözeltiye sodyum hidroksit koyduğumuzda çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimini arttırmış oluyoruz. Yani Arrhenius'un tanımına göre sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. Asit ve bazların brønsted lowry tanımı, Lewis tanımı gibi tanımlarınıza bakmanızı ve bunları Arrhenius tanımı ile kıyaslamanızı tavsiye ederim.